Merhaba, daha önceki videomuzda ne yaptık? Bir doküman türü oluşturduk. Daha sonra bu doküman türüne bir life cycle bağladık. Şimdi bu life cycle'a bir iş akışı tanımlayacağız. Yani bu doküman türünün bir iş akışı yani workflow'u takip etmesini ve sonlanmasını sağlayacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Gene administrator olarak giriş yaptım. E, Site'dan e, Workflow Template Administration'a giriyorum. Ve e, yeni bir Workflow Template oluşturuyorum. Şimdi şöyle bir iş akışı tanımlayalım istiyoruz. E, Tabi örnek olsun diye e, burada basit e, iş akışı tanımlayacağız. Şöyle Birisi dokümanı oluşturduğunda öncelikle biliyorsunuz şimdi life cycle'ı daha önceki videoda nasıl yapmıştık dört fazı vardı in work under review released ve cancelled şimdi ilk önce birisi dokümanı oluşturduğunda yani üzerinde çalışıyor normalde in work aşamasında gibi düşünelim onu oluştur oluşturmaz under ve geçsin life cycle'ı istiyoruz daha sonra Rastgele roller tanımlayalım. Mesela ARGE müdürüne ya da işte bir design şefine değişikliği onaylıyor musunuz diye görev olarak gitsin. Eğer design şefi değişikliği onaylarsa süreç devam etsin. Reddederse tekrar bu değişikliği başlatan kişiye dönsün. Ya da işte iptal ederse life cycle state'i canceled olsun gibi şeyler tanımlayacağız. Şöyle başlayalım. start'ı koyduk. Şimdi ilk önce bir set state robotu ekleyeceğim. Metot robota tıklıyorum sol taraftan. Ekledim. bu robotun içini açıyorum. Ve diyorum ki süreç başladığında state'imi eee under review'e çeksin. Okey dedim. Şu anda ne oldu? Süreç baş... Birisi doküman tipini başlattığında, değişiklik yayın dokümanını başlattığında state inverted under review'e geldi. Daha sonra ne yapıyorum? Birisi değişiklik başlatıp e, yayınladığında e, bu değişiklik e, dizayn şefine e, onay için gitsin. Hemen design şefine bir activity ekleyeceğim. Buradan activity'e tıkladım. İçeride Activity'yi buraya koydum. Şimdi bunun için ayarlayalım. İsmi ne olsun? Değişikliği e, inceleyin. Diye bir görev gitti. Dizayn şefine. Ve e, ne yazsın? Onay, red ya da e, iptal verin. Yani değişikliği iptal edin. Onayladığında süreç ona göre ilerleyecek şu anda Reddettiğinde tekrar işte değişiklik, değişiklik dokümanını oluşturana tekrar bu reddettiği bilgisi gidecek Ve iptal ettiğinde de Lifecycle istediğini cancel yapacak şekilde süreci devam ettireceğim İptal gireriz dedim Ve participant'a tıklıyorum Bunu kim yapacak? Bu creator default olarak geliyor bunu çıkıyorum rollerden. Bunu tasarım şefi yapsın diyorum. Öyle bir rol kim var? Design Team Leader yapsın. Okey diyorum. Şu anda bu arkadaşa task gidecek. Tekrar içini açıyorum. Bir şey unuttuk. Rootlamayı. Şimdi diyorum ki, manuel exclusive dediğimde buradan. routing type'a. Neydi? 3 farklı yolu izleyebilirdi bu. Onay. Onay. Red ve iptal. Ee, daha sonra buraları olduğu gibi bırakabilirim. Ve OK dedim. Şimdi eğer onay verirse ne olsun, iptal verirse ne olsun, red verirse ne olsun bunları tanımlayacağız. Onay verirse... E, tasarım dizaynliydir onay verdiğinde ben diyorum ki müdürlere e, değişikliği onay verdim inceleyiniz şeklinde bir görevlisin gene bir taslitsin müdürlere e, bu arada şunun şey yapayım ben değişikliği inceleyin değil de değişikliği onaylayın ya da değerlendirin değerlendir diyeyim Buna inceleyin diyeyim. Bunları inceleyecek çünkü. İnceleyin şeklinde bir görev gitti. Ee, değişikliği, değişiklik e, onaylandı. Daha önceki design leader tarafından. Ee, inceleyiniz diye bir e, yazı yazsın bu değişikliğin içinde. Ve bu kimlere gitsin? Ee, müdür seçeyim. Ben burada e, 3-4 tane müdüre Yollamak istiyorum bunu. Şunu çıkardım. Birisi mesela şey olsun. Uygunsuzluk yöneticisi olsun. Non-conformance manager. Ondan sonra bir tanesi product manager olsun. Ürün yöneticisini seçtim. Bir tanesi proje yöneticisi olsun. Proje müdürünü seçtim. Ve eee bir tane de kaliteye gitsin. Kalite müdürünü seçtim. Şimdi bu task bunlara gidecek. Ve e, bunlar e, Complete task diyecekler sadece. Yani e, tamam değişikliği onaylamışsın ben bunu gördüm şeklinde. Yani bunlar tekrar reddetme şansları yok. Öyle bir şey tanımlamayacağız ortalık çok karışmasın diye. Bu yüzden routing yapmıyorum bu sefer. E, buradaki değiş e, Aktivitiyi de tamamlamış oldum. Şimdi onay dediğimizde böyle olacaktı. Ee, peki red dediğimizde ne olsun? Red dediğimizde tekrar şuraya bir taz koyuyorum Pardon. Ee, ve revize olsun bunun ismi de ve bu tasta ne olsun? ''Değişikliği revize et'' diye ilk dokümanı oluşturan kişiye bu sefer görevlisi. Ya tek tek bunları birazdan özetleyeceğim tekrar. ''Değişikliği revize et'' dedim. Şimdi bağlantıları da kuralım da kafalar çok karışmasın. Başlattığımda state under review aldım. Under review state aldıktan sonra değişikliği değerlendir diye bir task design team leader'a eğer design team leader onaylarsa değişikliği inceleyin diye müdürlere tas gitti. Bakın şu soru işaretini birazdan dolduracağız. Eğer e, değişikliği, burada yazamamışım gene, e, değişikliği reddederse e, revizeye gitsin. Bir de dedik ki iptal edebilir. Onun için de e, şöyle olsun, değişikliği iptal ettiğinde e, fabrika müdürüne mail gitsin sadece değişikliği iptal edildi diye. Nasıl yapalım? Ve müdürlere de aynı şekilde mail Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya bir notification robotu koyuyorum. Daha sonra bu robota da iptali bağlayacağım. Ve bu robotun içinde düzenleyeceğiz. Şimdi önce revizeyi yapmış mıydık? Değişikliği revize et dedik. Kim ediyor? Değişikliği oluşturan creator ediyor. Ee, tamamdır, bu task o tamamdır. Ee, şimdi bu taskı tekrar bir döngü sokacağım. Yani diyelim değişikliği e, e, dizayn timlidir. Red verdi. Tekrar doküman oluşturana diyor ki reddedildi. dedi şunları revize et. O tekrar dizayn timlidir, revize şeklinde yolluyor. Bu döngüyü nasıl oluşturuyorum? Buraya bir ya da koyuyorum ve buradan buraya, buradan buraya tekrar bağlıyorum. Böylelikle burası bir loop haline girdi. Şuradan da loop link diyeyim. Bu kırmızı gözükecek. Loop olduğu belli olsun. Şimdi buraya seçiyorum. Onay verdiğimizde ne yapıyordu? Onaya start diyorum. Onay verdiğimde değişikliği inceleyine gitti. Red verdiğimde ee, ne oldu? Revizeye gitti. Peki bunlar nereden geliyor buraya? Routing'e yazdığım şeyler işte bunlar benim. Onay, red ve iptal. Şu task'ın, activity'nin yine ben bunları yazmıştım. İptal dedim. Notification robotuna gitti. Neyi yapmadık şu anda? Notification robotunun içine yapalım. Ee, ne olacak? Ee, diyoruz ki, kimler alacak maili? Fabrika müdürü dedik. Diğer müdürlere de gitsin dedik. Non-conformance manager. Hızlıca yapıyorum. Evet. Plant Manager Project Manager İşte bir de Quality Manager olsun Bunlara e, mail gidecek Okey dedim e, Evet Diyor ki mailin diyor subjecti yok diye uyarı verdi bana Bu neymiş? Konu yani maildeki konu kısmı bu e, Değişiklik e, Yayını iptal edildi diyorum ve bundan hemen sonra e, ya da önce de oldu şuraya bir set set robotu koyayım ben araya bir saniye ve lifecycle'da e, iptal diyeyim şuraya Evet, Değişik set state'mizi, yani burada under review aşamasındaydı, e, bu dokümanın life cycle'ı, onu cancelled yapıyor bu robot. Bu arada bunu siliyorum. Cancelled yapıp ilgili kişilere bu robotla mail attırıyor. Daha sonra bunu bitireceğim buradan e, işlemi. E, Ona işlemini devam ettireyim. Ne oldu? Değişikliği inceleyin diye. Onayladığımızda dört tane müdüre tas gidiyordu. Eğer hı, Eğer bunların hepsi onaylarsa değişikliği e, Onu da buradan ayarlayabiliyorum. Hepsi onaylasın dedim şu anda. E, bunların hepsi onaylarsa Okey diyorum. Evet. Şeye, e, fabrika müdürüne, sadece fabrika müdürüne değişikliğin onaylandığı mail gitsin tekrar. Oraya da bir notification robotu koydum. Ona da bağladım. Ve e, life cycle'da Under Review'dan release aşamasına gitsin. Yani yayınlandı olsun. Hemen bir metot robot daha ekliyorum. Bunları da birbirine bağladım. E, ve... Ee, bu robotu, pardon, şu ikisinin iç, e, içini düzenlemedik henüz. Notifikasyona tıkladım. Kime gidecek mail? Sadece fabrika müdürüre değişiklik onaylandı maili. Plant manager ekledim. Evet, gene subjecti de unuttum. Değişiklik yayınlandı. şeklinde, sağ şekilde ekledim. Ve e, set state robotu koyacağım tekrar. State'imizi release'de çeksin bu sefer. E, evet release yayınlandı diyorum. Set state robotumu da koydum. Şimdi bir de bu döngü sonlandırmam lazım. E, bir tane end koyacağım. Ve e, bu robotla şunu ona ende bağlayacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya bir yada koyuyorum. Buradan buraya çektim. Buradan buraya çektim. Buradan buraya çektim. Şu anda ne yapmış olduk? Bu arada bunları şöyle düzenleyebiliriz. Yani çok karışık kuruşuk gözükmesin diye şöyle bu sıradakileri tıkladım. Aynı hizaya getirdim. Bu sıradakileri tıkladım. Aynı hizaya getirdim. İşte bununla bunu dikey olarak izaladım. Bununla bunu dikey olarak izalayayım. Bunla da bunu dikey olarak izaladım falan gibi. Ee, ayarlayabiliyorum. Şimdi ne yaptık? Çok kısa özetleyelim. Değişikliği başlattık. Bir kişi başlattı creator bu. Kim başlatırsa başlasın sistemde. Ee, direkt in work'ten under review'a geçti state'imiz. Daha sonra değişikliği değerlendir diye bir kişiye görev gitti. Bu kişi kim? Bu kişi design timlidir. Bu kişi onaylıyor, iptal diyor ya da reddediyor. Bunlardan hangisini seçerse süreç ona göre işleyecek. Redden başlayalım. Reddederse değişikliği yaratan kişiye tekrar görev gidiyor ve revize et diyor. İptal derse e, direkt durumunu under review'den set state robotuyla e, cancelled life cycle'ını alıyor ve e, ilgili kişilere İptal edilene dair mail gidiyor ve döngü sollanıyor. Eğer onay verirse değişikliği inceleyin diye dört tane müdürümüze ne gidiyor? Dört tane miydi? Evet, uygunsuzluk, ürün, proje ve kalite müdürlerine onaylamaları için ve incelemeleri için bir görev gidiyor. Bunlar dördü birden onayladığında mail gidiyor kime? Fabrika müdürüne. Miydi? Hayır bunu ayarlamamışız. Ee, activity var yapmışım. Bunu siliyorum. Plant Manager yapıyorum. Evet bu da maili alacak. Ve mail aldıktan sonra Released yayınlandı aşamasına geçiyor. State'i gördüğünüz gibi bu robotla. Daha sonra da End diye sonlanıyor. Workflow'umuzu hazırlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, workflow'u oluşumun için düzenledim. Bir de e, bu workflow'u Lifecycle'a bağlayıp bu dördüncü videoyu sonlandıracağım. Sonuçta şu anda bizim dokümanımız bu workflow'u kullanacağını bilmiyor. Ee, save bunu. Kapattım. Ee, proses birmiş ismi. İsmini değiştiriyorum. Hmm, değişiklik yayını Workflow yapıyorum. Okey dedim. Ve check out yaptı otomatikten ben edip dediğimde check in yapıyorum. Şimdi bu workflow hazır ama bizim life cycle'ımızın bu workflow'dan haberi yok. İlişkilendireceğim 2 dakika. Utilities'den Demin Workflow template çalışıyordum. Şimdi Lifecycle template ile çalışacağım. Daha önceki videoda hazırladığım değişiklik yayını Lifecycle adlı dökümanı sağ tıklıyorum. Edit diyorum. Döküman açıldı. Şimdi ne yapıyorum? Bunun dökümanın Inwork aşamasına ilk aşamasında... E, buraları daha önceki videodan hatırlıyorsunuzdur. Workflow sekmesine geliyorum. Ve ilk faza hangi workflow'u bağlıyorum? Değişiklik yayını workflow diye. Az önce workflow'u bağladım. Son iterasyonu kullan dedim. Ve e, bağladım şu anda dökümanı. Evet, değişiklik yayını Ve e, Workflow kısmına değişiklik yayını workflow'unu e, bağladım ve OK'ye basıyorum. Kaydetti. Şimdi değişikliğin life cycle'ı yeniden check-in yapıyorum. E, bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda e, bu attığımız kişileri, e, rolleri, bu, e, az önce belirttiğimiz rollere, müdürlere ya da işte değişiklik başlatana bazı kişilere ekleyeceğiz, bunlara yetkiler vereceğiz. Daha sonra bir team template oluşturacağız ve o üzerinden team template'leri nasıl ekleyeceğimizi bir dahaki videoda göstereceğiz. Son olarak da bu workflow'u bir kere çalıştıracağız. Teşekkürler.